Topağlar gol. Kendisinin ikiye takımının üçüncü golü. Dakika 72. Bu pozisyonda favori eklerdisi var Dağıtasaray cebesinde. Ligdeki on üçüncü golün atlığı diyor. Solman